Bugün elimde aylardır almayı beklediğim Google'ın Pixel 6 Pro telefonu var. Yine istediğim rengi bulamadım, turuncusunu istiyordum ama maalesef sadece siyah kalmıştım. Şimdi kutusunu açalım. Telefon çıktı, şarj kablosu, böyle bir adaptör koyuyor Google içine, çok seviyorum bunu. Çeşitli kağıtlar bu kadar.